Evet arkadaşlar 3 Şubat Pazar 2019 formülüne hoş geldiniz. 18 kupon var. 18 kuponu oynuyoruz. 3 baş konti garanti yapıyoruz arkadaşlar. Siz bu 18 kupona 2 maç ekleyeceksiniz. Yani 5 maçın 3'ünü size vermiş olacağım. 2 maç bekleyeceksiniz. Mantıken yani düşünün 5 maçta 3 maç garanti 2 maç beklemek mantıklı değil mi? Şimdi bazı arkadaşlar mesaj yazıyorlar. Bu kadar oynamaya gerek yok. Bu kadar kupona gerek yok. Tek kupon oynayıp fazla para basarız diyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu bir kombinasyon matematik işi. 3 e, maçı ya 27 kuponda verirsiniz konti garanti ya 18 kuponda. 27 kuponda verirseniz 2 tane maç yazacağınız maç ganyanların çok yüksek olması lazım. O yüzden ben bunu 18 kuponla düşürüyorum. Yazacağınız 2 maçın ganyanları çok yüksek olmasa da verdiğiniz parayı alıp daha da fazlasını alıyorsunuz. Yani zarar etmiyorsunuz arkadaşlar. Ee, şimdi bu mesaj yazan arkadaşlara e, söylüyorum arkadaşlar şimdi. E, siz de eğer böyle düşünüyorsanız tek kuponda 3 maçı bilme şansınız. Hele bir de %100 bilme şansınız. Mümkün değil arkadaşlar. Bu çok büyük bir şans ister. Ancak bu şekilde karmatasyon kombinasyon matematik yaparsanız arkadaşlar. Garanti edebilirsiniz. En az 18 kuponda 3 maçı garanti edebilirsiniz. Bunun aynısını oynayın. 18 kupona tekrar ediyorum. 2 tane maç yazacaksınız. Bu 3 maçı oynadığınızda verdiğiniz paraya yakın bir para alırsınız. Ee, yine zararınız olur. 3-5 kuruş. Fakat 2 e, maç eklerseniz bu 18 kuponun aynısına. O zaman da verdiğiniz parayı fazlasını alırsınız arkadaşlar. Burada yaklaşık 10 Ganyan'a yakın. Ganyan cebinizde. Verdiğiniz, e, alacağınız, takip ettiğiniz maçları buraya yazdığınızda 2 maçı. Mesela 3 ganyan yazdınız diyelim ki 2 maç top 2 ganya çarpımı 3 ganyan yaptı. 10 da burada var 30. 3 misli yapsanız arkadaşlar 90. Buraya vereceğiniz para 54 lira. Yani 2 90 buraya vereceğiniz para 54 lira. Yani 2 maçın gelmesini bekleyeceksiniz. 2 maçı bilmek kolay. Hele takip ediyorlarsa arkadaşlar zaten bu 2 maçı bilirler. Tekrar ediyorum. 2 maç ekleyeceksiniz. Bunun aynısını yazıp arkadaşlar. Şimdi hemen ispatını yapalım. Bakın. Her videomda bir önceki videolardan gösteriyorum arkadaşlar. Bu 1 Şubat Cuma 2019. Cuma günü. Yine bu formülü vermiştim arkadaşlar. Bakın yuvarlak için aldım. Birinci kupona. Hemen yuvarlak içinde 104, 103, 101, 66. Birinci kupon tutmuş arkadaşlar. 1, 1, 6 şeklinde. İşte ispatı bu. Yani tutmama şansı yok. Siz 2 maç ekleyeceksiniz. Şimdi devam edelim. Tekrar 3 Şubat pazara döndük arkadaşlar. Yine üstüne basa basa söylüyorum. İki tane maç eklemeniz lazım arkadaşlar. Buraya takip ettiğiniz maçlardan. Zaten takip ediyorsanız iki tane maçı bilmek kolay arkadaşlar. Şimdi bakın 10449, 464 ve 149. 449 ve 464, 1-0-2, 3 ihtimali de oynuyoruz. 149'u da alt ve üst oynuyoruz. Başka şansı yok. Herhalde alt ve üst dışında başka bir seçenek var mı? Yok arkadaşlar. Şimdi yukarıdan aşağı 1. kupon, 2. kupon, 3. kupon diye yazıyor. 9 kupon. Bu ilk 9 kuponumuzu gösteriyorum şimdi size. Şimdi bunun aynısını oynayın arkadaşlar birebir. Çünkü bunun üç başı üçünü zaten veriyorum. 2 maç ekleyin bu kuponların hepsine banko. Şimdi yukarı bakın 1. satıra. 449'a 3 ihtimal girdik ya. Önce 1'i yazıyoruz. 1 1 1 yan yana yazıyoruz. 449'a 0 0 0 yan yana. 1. satır devamında alta bakın 449'a 2 2 2 dedik. Yukarı çıkın 464'e. Yine 102 diyoruz 3 ihtimal. 102 yan yana yazıyoruz. Tekrar 102. 2. İkinci satıra iniyoruz. 464 yine 102 yan yana yazdık. 3. satıra çıkıyoruz yukarıya. 149'a bakın. Komple alt demişiz. Alt düz 2 da ilk 9 kuponda 149'a soldan sağa 9 kupona birden altta 3. satır devamına bakın. 149 komple alt demişiz arkadaşlar. Şimdi ikinci 9 kupona geçtik. Şimdi burada 149 464 biraz önce aynı oynadığımızın aynısı hiç değişmiyor arkadaşlar. Aynen oynuyoruz. Sadece 449'u alt değil üst oynuyoruz. Bakın birinci satıra biraz öncekiyle aynı. 449 111 449 00 yan yana 449 222 altta birinci satır devamında yazıyor. ikinci satıra bakın 464'e yine 102 devamında yine 102. İkinci satır devamında yine 102. Üçüncü satıra bakın 149'a. Yukarıda ve 3. satır altta 149 biraz önce alt demiştik. Bu 9 kuponda da üst diyoruz. Komple üst dedik arkadaşlar. 1. 2. kupon diye yazıyor bakın. 2. 9 kupon toplam 18 kupon arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. E, öncelikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 3 maçı tek e, kuponda bilmeniz mümkün değil. Yani mümkün çok büyük e, zor arkadaşlar öyle söyleyeyim. Ama 3 üç maçın 3'ünü de bu şekilde kombinasyon yaparak 18 kuponda biliyorsunuz. Siz 2 maç ekliyorsunuz. 2 tane maç eklediniz. Eklediğiniz maçın oranına göre en az 80-90 lira alırsınız. Verdiğiniz paranın fazlasını ganyanı yüksek maçları yazarsanız 2 tane tutarsa o zaman 100 liranın üstüne çıkar. Arkadaşlar buradaki amacımız az para kazanmak ama sürekli kazanmak değil. 20 kere para, e, sürekli kazanmak 20 kere para verip bir kere alıyor. Yani adam 3 milyar para yatırıyor 500 lira alıyor aldım diye seviniyor. Zarar arkadaşlar bu. Ama bu şekilde oynadığınızda yazdığınız ganyanlar düşük olsa bile 3 maçı verdim ya size 2 maç eklediniz. Küçük olsa bile verdiniz paranın fazlasını alırsınız. Ama sizin gözünüz çok paradaysa o tabi sizin bileceğiniz bir iş arkadaşlar. E, abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Yarın diğer formülle birlikte olacağız.